Başkanım, ben hızlıca yerine başlamak istiyorum. Bugün ağırlıklı olarak Karşıyaka'yı ve futbol şubesini konuşacağız. Bazı sorunlar var, bazı sıkıntılar var, bunları konuşacağız. Karşıyaka'nın geleceğini konuşacağız. Ben öncelikle bu sezonla ilgili başlamak istiyorum. Karşıyaka'nın bu sezon gidişi, ile ilgili şu anda düşman hakkına yakın bir durumda bulunuyor. Bu sezon sonunda Karşıyaka'yı nerede görürüz? Karşıyaka'yı kalacak mı? Veya e, daha da yukarı bakacak olsak kliofu zorlar mı? E, oraya kadar yükselir mi? E, bu senenin değerlendirmesini almak istiyorum sizden. Tabii ki. Yani bu senenin değerlendirmesini yaparken biraz e, çok hafif geçmişe de dokunmak gerekiyor. Çünkü tek başına bu senenin değerlendirmesini yaparsak e, biraz haksızlık da yapmış oluruz. E, önce şunu söyleyeyim. Karşıyaka'nın şey küme düşme tehlikesi diye bir şey söz konusu olabileceğini asla düşünmüyorum. E, çünkü son e, 6-7 maçtır e, oynadığımız futbol ortada. Yani son seneden en iyi futbolunu oynuyoruz ama bir şanssızlığımız var. E, ama e, bunu kıracağız. Bunlar hiç kuşkum yok. Çünkü artık takımda oturdu, e, şey oturdu ama sıkıntılar yaşadığımızda bir gerçek. Ama bu sıkıntı bugünün sıkıntısı değil, uzun senelerin sıkıntısı var. Yani sıkıntı sadece alınacak puanlarla söylenemeyecek bir durumda idi. Bu sıkıntıların hepsini biz teker teker açtık. Çok ciddi bir transfer yasağı kapattık biliyorsunuz. Sezon başında aşağı yukarı 120'ye yakın dosya kapattık. Ve bu dosyaları biz transfer yasağını bitmesine 5'te bitiyordu transfer yasa son dosyayı 5'e3 kala kapatabildik Çünkü aşağı yukarı iki aylık bir süreç çok yoğun bir süreç yaşadık e, o süreci yaşayan e, yaşayan bilir yani birçok kişiyle onların avukatlarıyla sürekli pazarlıklar konuşmalar Ondan sonra işte ödemeler e, yapmak e, çok kolay olmadı uzun zamanın bir birikintisiydi bu. Ondan sonra bunu söz verdiğimiz gibi gerçekleştirdik. Zaten biz Temmuz'da bir kongre yapmıştık. Eylül başında da transfer yasağını açtık. Transfer yasağını açmakla kongre, transfer yasağını açmakla transfer arasında 3-4 günlük bir zamanımız vardı. Yani transferimiz biraz sıkıştı. Şu anda oynayan futbolcularımızın bir kısmını önemli bir kısmını da o zaman transfer ettik. Bunların bir kısmından gayet iyi faydalanabiliyor, faydalanıyoruz. Bir kısmından da çok az bir kısmından da faydalanamadık. Ama dediğim gibi çok çok dar bir zamanımız vardı transfer yapabilmek için. Şimdi ara transferde bir kısmını da. E, aşağı yukarı e, 4-5 oyuncu e, transfer ederek ara transferde de biraz omurgayı güçlendirdik. Ama bundan sonrası gayet iyi gidecek. Benim en ufak bir kuşkum yok. Anladım. Başkanım e, sıradaki ben böyle maçlarınıza baktım. Bugün e, sıradaki 5 maçın 4'ünü aşağı ile oynuyorsunuz. E, Karabük Spor, e, Gümüşhane Spor, Ceyhan Spor yani Ordu Sporu hariç sıradaki 5 maç aşağıdaki takımlarla ilgili bu 5 maçtan toplayacağınız puanlarla bence karşılıklı bir eşit atlayabilir. Bu 5 maçtan beklentiniz nedir? Valla e, geçtiğimiz 5 maçtan konuşmamız lazım. Yani e, çok şanssız bir yani seyredenler e, stada gelip seyreden taraftarlarımızın bunu çok çıplak gözle gördüler. E, seyredemeyenler de e, başka yorumlar yapıyor olabilirler. Onları da saygımız <gülüyor> ama son 5 maçımızı çok yani enteresan bir şekilde puanlar kaybettik ee, kazan, çok rahat ya yani burada bir Mardin maçı oynadık mesela ilk yarı 3-0 içeri girsek yani şanssızlık diye gidebileceğimiz maç bir bir bitti e, ordu da şey ofta 90 dakikada gol yedik yani üzerimizde bir şanssızlık da var ama e, bunları rahat at, e, rahat at, at, e, atlayıp e, hedefimiz bizim playout, playofa girersek ben şampiyon olabileceğimize de inanıyorum. Ama e, hakikaten zor günler geçirdik. E, bundan sonra önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Yani biz playofa kalırız diyor musunuz? İnancınız tam mı bu? Bu futbolumuzda playofa kalıp oradan çıkamak hiç hayal değil bence. Ama e, futbol bu işte belli olmuyor. O üç direğin arasına o topun girmesi lazım. Tabii ki de. Peki başkanım yanılmıyorsam 5 transfer yaptınız devre arasında. Transfer devam edecek mi yoksa karşı transfer sözünü kapat mı? Ya şöyle, e eğer kulübümüze maliyeti olmayacak, e uzun süreli beraber oynayabileceğimiz genç ve yetenekli futbolcu katabilirsek katarız. Katamazsak onu transfer yapmış olmak için transfer yapmayız Anladım. Başkanım, arada seyirci soruları da alacağım. Bir tanesini alayım. Basketbol şubesine gösterilen ilgi futbol şubesine gösterilmiyor diyor. Bu konuda katılıyor musunuz? Asla katılmıyorum. Ee, yani bu çok bu çok doğru bir şey değil. Böyle söyleyeyim. Biz göreve geldiğimizden beri yaklaşık 30 milyon üzerinde futbol borcu kapattık. Eee bunun bir kısmı ilk göreve geldiğimizde geldiğimiz zaman e, FIFA dosyaları vardı. Bugünün parasıyla aşağı yukarı kuramursanız 15 milyonun üzerindedir. Veya o civarlardadır. Bu futbola yaptı, yapılan bir yatırım. Ondan sonra eksi 6 puanlık derdinden kurtulmuş, kurtulmuş olmak için yaptığımız, kurtarmak için yaptığımız bir yatırım. Ondan sonra e, Ağustos döneminde 20 milyona yakın bir dosya daha kapattık. Futbol dosyası kapattık. Ee, geldiğimiz zaman geçmiş dönemin borçları vardı. Futbolcuları olan borçlar vardı. Bunları kapattık. Bu ara transfer döneminde de borç kapattık. Yani yaklaşık 30 milyona yakın 4 senede futbola yatırım yaptık. Sadece eski borçları kapatmak için. Ee, şimdi kim söyleyebilir ki futbola basketboldan daha az değer veriliyor diye e, futbol sahasını baştan aşağı tekrar yaptık tesisleri düzenliyor yeni tesisler katacağız şimdi alt takım e, kamp tesisinin planlarını projelerini çizdik bunu yapacağız yani bizim önümüzdeki 20-25 senemizi kurtaracak içinde e, 10 derece modern yakında onun e, lansmanını taraftarlarımıza yapacak e, dolgusunu yaptık. 400 kamyona yakın dolgu yapıldı. E, yani önümüzdeki 25-30 senenin işini halledecek. Fitness yapıyoruz futbolcularımız için seneler sonra. Yani e, bu çok zalimce bir eleştiri olur. Anladım. Yani kapattığımız dosyalar bu kadar çaba. E, futbol için yapılan bu kadar işten sonra e, futbol üye evlat muamelesi görüyor demek çok zalimce olur. E, biz futbolu, futbol aklını oluşturmak, tesisleşmeyi sağlamak için stadımızla başlı olmak üzere, borçlar başlı olmak üzere elimizden geleni yapıyoruz. Bundan da hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Futbol konusunda verdiğimiz her sözü tutmaya çalışıyoruz. Ama biz... Üç dört maç üst üste galip gelsek belki bunların hiçbiri konuşulmayacaktı. Bunları biliyoruz ama Türkiye'deki maalesef e, futbol anlayışı biraz üç kalenin, şey, üç liren içine o topun girmesiyle de çok doğru orantılı. Burada ee, taraftan da tarafta, hak veriyorum ama şunu bilsinler en az onlar kadar bizim de canımız yanıyor bu işlere. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bütün yönetim olarak. E, çok ciddi fedakarlıklar yapıyoruz maddi olarak da. E, işimizden, gücümüzden, ailemizden e, şey yapıyoruz. Fedakarlık ediyoruz. E, kim, iyi olacağından kimsenin kuşkusu olmasın. İleriye dönüp e, iyi planlarımız var. Yani sadece futbolcu yetiştirmek değil. Bu iş tesisleşmeyle oluyor. Yani altyapıdaki Alt, i̇yi bir altyapı kurmak için e, e, iyi tesislere ihtiyacımız var. Keşke biz bu harcadığımız e, 30 milyon borç kapattık dediğimiz e, parayı e, bununla en az 15 tane futbol sahası yapılırdı. En az 10 tane A takım tesisi yapılırdı yapılırdı da yapılırdı. Biz maalesef e, bu borçları kapatmak için harcamak zorunda kaldık bu parayı. Keşke bu yeni tesisleşme harcasaydık ama biz bunu bilerek geldik e, ve adım adımda projemizi uyguluyoruz. Yani her şey bir anda maalesef olmuyor. Yani bir anda stat yap, test testler yap, ondan sonra e, eski borçları kapat, takım kur. Yani bu çok e, kolay yapılacak hiç değil maalesef yani. E, biraz şansınız yardım etse üç tane daylumiyet alsaydık bunlar hiç anladım Başkanım e, bir yıl içinde üçüncü tek direktörle yola devam ediyorsunuz. Yani daha doğrusu bu sezon. Yılı katarsak herhalde dört olması gerekiyor. Geçen senenin ortasında gelmişti e, bir önceki hocada. E, bu çok değişikliği doğru buluyor musunuz? Yani Hayır. Bu kadar çok... Asla bulmuyorum. E, yani biz basketbol e, hocamızda 3 senelik, senelik anlaşma yapmıştık. 3 sene bitti, 3 senelik de anlaşma yaptık. Ee, yani uzun soluklu konuş e, çalışmaya inanan bir insanım. Ve buna gerçekten çok ciddi bir şekilde inanıyorum. Yani beni tanıyanlar bilirler. Aynı şeyi voleybolda, aynı şeyi futbolda yapmak istiyoruz ama e, iki tane değişiklik yapmak zorunda kaldık. E, bu değişikliklerin nedenlerini e, sadece teknik Olaylara bağlamak e, doğru değil. Başka nedenleri de var bunların ama bunları burada anlatıp e, polemik yaratmak istemiyorum. E, ama bunların nedenlerini ileride açıklayacağım. Yani sadece şunu söylüyorum. E, Karşıyaka Spor Kulübü her teknik direktörün, her başkanın, her yönetimin, her oyuncunun üstündedir. Bu mesajımı herhalde anlaşılmıştır. Biz Peki. Sizde, e ee, bu kulüp ülkelerin, bu kulüp ilkelerine ee, uyumlu çalışacak bir yönetim, şey, e, hocanın olması lazım. Sportif başarı başı çok daha önemli. Tarşıka şey, spor kulübünün kurumsal şeyi e, yapısı. Anladım. Başkanım dün bir İzmir derbisi vardı Altaylı Göztepe arasında. İki takımın da yeni statları var. İki takım da Lig'de. Karşıyaka'ya gideriz süperlikte görürüz ama Karşıyaka'nın yeni stadı ne zaman olacak? Stadyum konusunda çok soru geliyor. Bu konuyla ilgili cevap vermek ister misiniz? Tabii ki. Ee, Karşıyaka Stadı'nın sadece finansal problemi yoktu. Biliyorsunuz. Belki bilmiyorsunuz. Karşıyaka Stadı'nın yapılmamasında daha önceki Büyükşehir Belediye Başkanı ve Karşıyaka Belediye Başkanlığı'nın ve karşı durması vardı. Bununla beraber bazı kişiler bu stadın yapılmaması için karşı bu stad konusunu mahkemeye taşıdılar. Sadece bu da değildi sorunlar. Burada bir otopark sorunu vardı. Orman Bakanlığı'na ilgili bir sorunun da çözülmesi gerekiyordu otopark konusunda. Biz göreve geldikten sonra bunları teker teker ettik Ama bu işler öyle hani Dünden bugüne olmuyor. Ee, çok kolay da olmuyor. Ve en son Spor Bakanımızdan rica ettik. Dedik ki Büyükşehir Belediye'miz statı yapmaya talip e, yeri de bir protokol yapsak ikili veya üçlü protokol yapsak bu statın finansmanını Büyükşehir'den biz e, konuştuk ve kabul ettirdik Büyükşehir Belediye Başkanımıza. E, spor Bakanımız da sağ olsun hay hay dedi. Ondan sonra şimdi protokol aşamasındayız. Protokoller yazılıyor. Hatta bundan bir saat önce e, İzmir Büyükşehir'le görüştüm. Bu protokol bittikten sonra e, yer Büyükşehir'e geçecek. Ondan sonra ve ihaleye çıkacak. Bütün bu es bahsettiğim sorunlar işte mahkeme sorunlarıdır, ona otopark sorunudur, Orman Bakanlığı'nda çok uzun süre e, konuştuk, şey yaptık. Bunları bitirdikten sonra da e, protokolden sonra Büyükşehir'in de e, ihaleye çıkmasını bekleyeceğiz. Stat projeleri e, şeyi, teknik projeleri hazırlanacak ve şeye çıkacağız. Yakında da stat projemizin birkaç ay sonra e, taraftarlarımızla hatta paylaşacağız. Buradan da paylaşayım. E, bir forum yapacağız. Projeleri yayınlayacağız. Hayalinizdeki statta ne olmasını istiyorsunuz diye taraftarımıza da soracağız. Mimarımıza da konuştuk. E, bu taraftarımızın stat, bir stadda olması gereken hayallerini gerçekleştirebildiğimizi projenin içine sokmaya çalışacağız. Anladım. Başkanım, e, maçların yayını ile ilgili sorular da geliyor. Şimdi e, geçenlerde herhalde Mislicom'la ilgili bir açıklamanız olmuştu. Eee Efendim, geçen sene olmuştu. Geçen sene olmuştu. Aynen. Hani onların verdiği parayı biz geri verelim, para verin biz yayınlayalım öyle bir teknik şeyimiz, e, hazırlığımız var demiştiniz. Bu konuyla ilgili bir girişiminiz olacak mı? Çünkü bu konuyla ilgili de bayağı soru geliyor. Bu, konu, bu konuda anlaşılmayan bir şey var galiba. Geçen sene ve evvelki e, taraftara kapalı bir durumumuz vardı biliyorsunuz pandemiden dolayı. Evet. E, ve şey, nakliyen yayında Mysticom kulüplere 100 bin lira karşılığında e, Mysticom yaptı. Zaten şey gelemiyor. E, taraftar gelemiyor. Bir de spikersiz kötü bir yayın oluyordu. Ben de Mistikom'a ve federasyona çağırdım bunu geçen sene için. Dedim ki e, bunu böyle yapmayın. Bunu bize verin. Biz yapalım naklen. Yani. Bizim e, şeyimiz var. Ben Atatürk stadında oynuyorduk. Biliyorsunuz Atatürk stadı kötü bir stattı. Evet. E, taraftarsız oynuyorduk. Hiç olmazsa taraftarımızı e, maçlardan mahrum bırakmayalım ve iyi bir naklen yayın olsun diye böyle bir açıklama yaptım. Ee, zaten Deplasman'daki e, maçları bizim yayınlayabilme şansımız yok. O ev sahibi takıma ait biliyorsunuz. Ama bu sene biz Bornova Stad'ına geçtik. Yani Bornova Stad'ı e, daha önce ve Altay'ı yapan, şampiyon yapan Stad ee, ve taraftarımızı buraya davet ettik. Vallahi 1500 kişiye falan oynuyoruz maalesef. Alt, yani bir kısmı kombin 500 506'yosuz. Taraftarımızı ben maçlara onlardan e, maçlara maçlara gelip e, takımlarını sahada desteklemelerini rica ediyorum. E, bu bizim için daha önemli. Çünkü geçen sene bir Geçen hafta bir Mardin maçı yaşadık. Aşağıya yukarı 3 tane penaltımız, 2 tanesi çok net olmak üzere 2 tane penaltımız verilmedi. Eğer orada bizim 1500 tane de, de taraftarımız olsaydı hakem o e, penaltılardan bir tanesini çalardı. Taraftarımız lütfen maçlarına gelsin. E, şurada görüyorum. E, bir, diyor ki bir arkadaş 30 lira bilet diyor. E, bir tane 1'e 25 lira. Evet. Başkanım e, şimdi Ahmet ile ilgili bir soru var. Bilmiyorum cevap vermek ister misiniz? Bir yöneticiyle sorun yaşadığı için ayrıldığı iddiası var. Ama bu gerçeği yansıtıyor mu? Hayır. Gerçi. Peki. Başkanım e, ben şimdi Karşıyaka'nın basketbolda yaşadığı başarıyı neden futbolda e, yakalayamadığını bir türlü bunu soracağım. Çünkü e, geçen sene play-off'a kalamadı. E, son anlarda kaybetti herhalde. Öyle hatırlıyorum ben, hatırlamıyorsam. Onun önceki iki senede play elendi Karşıyaka. Yani bir türlü e, çıkamadı şampiyonluktan. Eee Karşıyaka futboldan bahsediyorsun herhalde. Efendim? Futboldan bahsediyorsun herhalde. Evet evet, futboldan bahsediyorum. Ya, futbolda bir türlü o başarıyı yakalayamadı Karşıyaka? Bunun sebebi ne olabilir senin? Aa... Ya bunu daha önce de açıkladım bir daha söyleyeyim ee, yani bizim son 20 senemize baktığımız zaman e, son 20 senesinde 20 senemizde 1. ligde bir playoff oynamışız 5. bitirdiğimiz sene onun dışında 2 kere küme düşmüşüz ee, yani son 20 senede karşı spor kulübün maalesef futbolda zaten bir başarısı yok Şimdi bunu eğri oturalım, düz evet. doğru konuşalım. Yani bunun bende şeyi de var, son 20 yılın e, durumu da var. Ve üstüne de borçlanmışız, transfer yasağına girmiş, şu olmuş, bu olmuş. Yani onlar onların üzerine çok gitmek istemiyorum ama e, bir futbol aklımız oluşmamış. Yani bizden çıkan öyle çok futbolcu, çok ünlü futbolcu ondan sonra ve antrenör çok çok az. O yüzden de futbol aklımız zayıf. Şimdi biz önce bir futbol aklını tekrar oluşturmamız lazım. Mali disiplini koymamız lazım. E, tesislerimizi yenilememiz lazım. Ve futbolcularımıza gününde ne zamanda paraları ödememiz lazım. E, karşı yakın imajını yükseltmemiz lazım. Ve bunların üzerine de spor, spor bulmamız lazım. Şimdi basketbolda 25 yıldır Sponsorluk yapan bir firma oldu. Pınar. Evet. 25 yıldır basketbolu direkt olarak sponsorluk yapıyor. Ee, bizim tesislerimizde de çok e, ciddi e, destekleri var. Ondan sonra hatta futbolda da bu sene transfer yasağında destek oldular. Sağ olsunlar. Ee, bizim bunları yaratıyor olmamız lazım. Şimdi bunları yaratmadan yapacağınız her başarı Biraz rastlantısal olur. Bu işleri biraz program içinde yapmak lazım. O yüzden de e, biz o programı şöyle yaptık. Dedik ki önce bir finansal ilanını çözeceğiz. Sonra transfer yasağını kaldıracağız. Transfer yasağını kaldırdıktan sonra takıma bir omurga kuracağız. Bununla beraber altyapıyı götüreceğiz tesislerimizi düzenleyeceğiz ve stadımızı yapacağız. Ama bunların hepsini yaparken de yeni bir futbol haklı oluşturmamız lazım. Anladım. Başkanım şimdi transferi açtık dediniz ama transferin açılmasını e, olumsuz bulanlar da var. Daha kötü transferler yapıldı, borç arttı diye düşünenler var. Bu konu hakkında düşüncenizi almak istiyorum. Ee, transferlerin bir de hocalarla görüşüp mü veya transferlerin onayını kimden yani Nasıl transferlere karar veriyorsunuz? Bununla ilgili de ek bir soru sormuş olayım. E, e, borcun arttığını söyledi arkadaşlar ama eğer biz transfer yasağını açmasaydık, o paraları ödemeseydik, o dosyaları kapatmasaydık, her sene 10-15 milyon lira sadece faiz giderimiz olacaktı. Bizim. Yani o dosyalara, icra dosyalara faiz yüklenmiyor mu? Evet. Her sene faiz yükleniyor. Her sene 10-15 milyon lira yakın belki bizim faiz borcumuz olacak. Yani borç çoğalıyor öyle yani e, çok şey bir laf yani. <gülüyor> e, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak gibi bir şey yani. E, yani böyle bir şey olmaz. Yani borcu kapatırsınız faizi durdurtursunuz borç niye çoğalsın? Yeah. Yani o e, çok doğru bir laf değil. O yüzden de Borcumuz çoğalmadı futbolla ilgili. Oradaki faiz giderlerini durdurduk. Hele böyle bu dönemde yani yıllık tefetüfe faizlerin %25'lere dayandığı bir dönemde faiz giderlerini durdurduk. Yani çok şey değil. Doğru bir laf değil. Peki transferlerde başarısız olduğunu düşünüyor musunuz başkanım? E, transfer konusunu biraz önce konuşmuştuk. Transferde şimdi dünyanın her yer, yani her, dünyadaki her takım yaşıyor bunu. Çok doğru transfer yapar, kan uyuşmaz. Bu bütün spor dallarında var. Dünyanın her e, şeyinde var. Yani bakın bizim e, liglerimize, bütün transferler doğru mu? Bakın dünyaya, bütün transferler doğru mu? Bütün Transferlerin %3 tutacağı diye bir şey söz konusu. Mümkün değil olamaz yani. Her spor kalı. %20'dir, %25'tir transferi tutmama oranı, normal olur. Ki biz çok sıkışık bir e, dönemde yaptığımız transferler birçoğu bugün bizim e, takımızın omurgası haline geliyor yavaş yavaş. Yani Abdülkadir bir sürü gol attı. Furkan atıyor. Sami'nin yaptığı işler öyle. Ertuğrul'un yaptığı işler yeni transferlerden. E, On evet. başı yapılan transferler. Yeni yap, yapılan transferler bizim bütün e, taraftarımız beğeniyor. Ha, troller beğenmiyorlar. O ayrı mesele. Ee, ama bütün taraftarımız beğeniyor yapılanları. Maça gelip seyredenler. Maça gelip seyreden taraftarlarımız şey yapıyor. Beğeniyorlar. Ben futbol takımını bakın çok özel söylüyorum. Sezon sonu konuşuruz. Bu işin karnesi sezon sonunda veriliyor. Doğru mu? İnşallah sezon, sezon sonunda bir yayın yaparız o zaman başkanım. Ee... Sonunda bir yayın yaparız. Karni başkanım. De... Efendim? Karnın üzerinden konuşalım bence. Anladım. Tamamdır başkanım. Ben e, borç kelimesi geçti. Şimdi ben borçlarla ilgili e, birkaç sorum olacak. E, yanılmıyorsam Temmuz'da e, 12 mili alacağım var demiştiniz kulüpten. E, Yanlışsan düzeltin. E, şu anda kulüpten alacağınız ne kadar? E, kulübün mali borcu ne kadar? Vallahi o, e, kulübün mali borcunu e, divanda vereceğiz biliyorsunuz. Ondan sonra. Çünkü karşıya spor kulübünün yönetimi ee, mali hesaplarını mali divanda verir. Ee, yani bizim sorumlu olduğumuz e, kurum yönetim kurulu ve divandır biliyorsunuz. Sonra da genel kuruludur. Evet. Ee, orada bütün hesaplar bütün şeffaflığında veriliyor. Ee, o yüzden de orada bütün hesapları vereceğiz. Denetleniyoruz zaten. Anladım. Teşekkür ederim. Başkanım bir iddia daha var bütçeyle ilgili basketbol bütçenizin yıl sonunda 25 milyon TL açık vereceğini iddia etmiş bir taraftarımız. Bunu konuda bir bilginiz var mı? Evet. 25 milyon TL açık verecekmiş basketbol şubesindeki. Vallahi bunu yazan arkadaşı tebrik ediyorum. Yani bu hesabı nasıl yapmış? Şaşıyorum. E, 25 milyon lira nasıl açık verecekmiş ki? Peki. Başkanım, e, şimdi ben... Şunu da söyleyeyim. Açık vereceği kesin. Açık vereceği kesin. Çünkü sezon başında yaptığımız bütçede e, sadece biz değil Türkiye'de hiç kimsenin e, öngörmediği bir kur artışı oldu. Doğru mu? Tabii ki de yani. Fır farkından da olabilir. Fır farkından biz açı vereceğiz ama açı sadece biz vermiyoruz. Açı yabancı futbolcu, voleybolcu, basketbolcu oynatan bütün kulüpler veriyor. Sadece biz vermiyoruz onu. Bütün kulüpler. Türkiye'de basketbol, voleybol, futbol. Siz futbol e, takımlarının, yabancı futbolcu oynatacak futbol takımlarının açıklarını tahmin edebiliyor musunuz? Birçok bu konuda kulüplerle yayınlarım da oldu başkanlarıyla ilgili yani e, maliyetlerin yüzde 60-70 şartını söylediler benim yayınımda. E, hakikaten çok sıkıntılı kulüpler bu durumda. 5 milyon lira lafı yani mümkün değil. Peki başkanım futbolla alakalı yine bir sorun olacak. E, geçenlerde Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da açıklama yapmıştı. şirketleşme kulüplerini kurtulma şansı yok tarzında. Karşıyakan'ın şirketleşme ihtimali var mı? Bu konudaki fikrimiz nelerdir? Valla ben baştan beri söylüyorum Ahmetciğim. E, takımların mutlaka şirketleşmesi lazım. Zaten bu konuyla ilgili bir yasa çıkacak. E, bizim de böyle bir isteğimiz var. E, yani bununla ilgili bir çalışmamız da var. E, bu görev süresi görev, görev, görev süremizce süresince bir yapacağız bunu ama tabi bunu genel kurulumun onayına sunacağız bunu. Genel kurulumumuz kabul ederse biz ee, kap bunu şey yapabiliriz. Yaparız yani. Anladım. Başkanım e, altyapıyı soracağım. E, Turgay Büyükkarcı Alttepe'ye nasıl bakıyor? Alttepe testi porujeniz varmış galiba. Onunla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Bu arada bir okuyorum. Yani şirketleşme yapılacaktı. Sen bozdun gibi böyle şeyler de var. Sezon başına şirketleşme yapılacaktı diye. Bu asla bu doğru değil. Ben şirket şeyde de, kulüpte de şirketleşmeyle ilgili bu şirkete destek verdiğimi ve bunun genel kurul, bunun onayının genel kurulu vermesi gerektiğini söyledim. Ee, yani hala aynı şeyi, fikri taşıyorum. Ş kişisel olarak. Anladım. Yani şirketleşme işine başkan ve yönetim kararı vermez. Şirketleşme işini genel kurul karar verir. Bizim Peki. bizim Tabii ki. Başkanım, şu an geliyor kesiniz. E, altyapı ile ilgili bir sorum vardı. Bilmiyorum, duydunuz, duymayasanız tekrar edeyim. E, altyapı testi projenizle ilgili sorular gelmişti. Ben de ona bir ayan e, kendi e, sorayım. Turgay büyük altyapıya nasıl bakıyor? nasıl bakıyor? Turgay Büyükkarcı altyapı sorununla ilgili görüşlerini soracağım. Evet. Ve de karşıya kalan altyapısıyla ilgili. Yani altyapı ile e, nasıl baktığımızla ilgili size birkaç tane örnek verirsem e, bunu anlatmış olurum. Şimdi e, biz Geçen seneye kadar futbol takımımız bizim altyapıdan çıkan oyuncularla oynuyordu. Yani bu altyapıyı ne kadar önemli olduğunu yani birisinin söylemesine de gerek yok aslında yani. Yani benim söylememe de gerek yok. Yani bir kulüp için olmazsa olmazdır altyapı. Ve biz bu altyapının ne kadar önemli olduğunu geçtiğimiz son 3 senede bu sene hariç ee, altyapı takımımız oynadığımız için gördük. Ama artık o takım yavaş yavaş yaşlanmaya başladığı için tabii doğal olarak biz transfer, transferi açmak durumundaydı. E bunun içine de bir de pandemi girdi. Pandemi girince ortada bir kayıp nesil oluştu. Yani e, U takımları maç yapamadı, amatör takımlar maç yapamadı. Ama biz şöyle bir çalışma yaptık. İzmir'deki şey Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli'deki 44 tane amatör kulüp başkanıyla görüştük. Onlarla e, işbirliği yapabileceğimizi anlattık ondan sonra ama maçlar yapılamıyor biliyorsunuz pandemi. E, o yüzden de altyapı işi yani altyapıdan eee oyuncu çıkma işi sadece bize değil tüm Türkiye'de bir sekteye uğradı. Doğru mu doğru? Mu? Bir kayıp kuşak var şu anda bütün ülkede ve bütün dünyada altyapılar bazında. Futbolda böyle. Basketbolda altyapıyı güçlendirmek için bir TBL takımı kurduk. Bu TBL takımımız bizim basketbol altyapıdan yatışan A takımla arasındaki yetiştirici takım üniversite bir takım. E, voleybol'da ikincilik takımı kurduk. Yine oradan yetişen kızlarımız e, şu anda birincilikte oynasın diye. E, ve altyapıyla ilgili çok ciddi çalışmalarımız devam ediyor ama altyapının tesis sorunu var. Yani saha sorunu var. Şimdi bunlara değineceğiz yavaş yavaş. Anladım. Başkanım, başarısız sonuçlarda bu klasiktir. Yönetim isfaya davet edilir. Sizin de isfaya davet edildiğinizi duydum. Bu konuyla ilgili bir şey açıklamak ister misiniz? Isfaya etmeyi düşündünüz mü, bırakmayı düşündünüz mü? Valla şöyle, evet sosyal medyada öyle bir furya başladı ondan sonra. Ama çok destek mesajı da alıyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Ama ben baştan beri söylüyorum. Geçen kongreden önce de söyledim. Yani bu koltuklara bize, biz bu koltuklara zantta oturmadık. İyi bir, şimdi seçim yapıldı. Seçimi kazandık geldik biz. Evet. Bu seçimde, seçim öncesi kongre önce söylediklerimizin çoğunu teker teker yapıyoruz. Ama yani daha iyi bir yönetim olacaksa Bırakır gideriz yani biz hani öyle bir şey yok, bunu seçimden önce de söyledim ben. Bugün ne olacak ki yani hani biz şöyle bir eleştiri var, şirketi gibi yönetiyor diyor. Valla bunun için ben tenkit değil teşekkür edilmesi lazım. Evet şirketim kadar önem veriyorum karşı yakası korkuluğu, çok doğru. Kendi şirketim kadar önem veriyor. Şu anda kendi şirketimden daha fazla mesai harcıyor. Kulüpte. Orası kesindir. Yani haftamın dört günü benim sabahtan akşama kadar kulüpte geçiyor. İki günü şirketimde geçiyor. Yani bırakırız da yani. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Ama Doğru bir alternatif gelsin, bırakırız. Ama şuna bağlı olmaması lazım. Şimdi ben bırakırım, başka bir yönetim yedim. O yönetimde çok güzel işler yaparken 3 maç kaybetti, 4 maç kaybetti diye ona da baskı yapılmasına istifa etmesi çok kötü bir gelenek. Yani doğru bir gelenek değil bu. Yani her puan kaybedildiğinde yönetimden, e, kardeşin siz üç gün sonra e, yönetici yönetici bulamazsınız. Ya sadece bizim için değil, bütün kulüpler için aynı şey söz konusu. Nasıl bir dönemde yaşadığımız, geçtiğimizin arkadaşlar farkında değil. Geçen sene 27 bin lira elektrik ödüyorduk. Şimdi 120-130 bin liralara çıktı elektrik paraları. Biz yılda 2 milyonun üzerinde sadece elektrik ve suya para oluyoruz. Bu istifaya et diyen arkadaşların biraz ellerini vicdanlarına götürmeleri lazım. Futbol takımını, voleybol takımını, seyahatleri formasını, usunu, yemeğini, şusunu, busunu söylemiyorum. Yani yarın bırakır gideriz. Hiç problemde. Biz problem değil. Yarın bırakır gideriz. Peki. Başkanım futbol ve voleybol için sponsorluk görüşmeleriniz var mı bir soru var. Bu, bu arada. arada şunu da söyleyeyim. Tabii. Hata yapıyor muyuz? Yapıyoruz tabii ki. Hata yapacak mıyız? Yapacağız. Yani biz kendi işimizde bildiğimiz iş, kendi işimizde hata yapıyoruz. Yani kendi profesyonel işlerimizde hata yapmıyoruz. Siz kendi profesyonel işinizde hata yapmıyor muyuz? İnsanız başkanım hepimiz hata yapıyoruz. Yani, duran saat günde iki kere doğruyu gösterir. Evet. Hata yapmayız da devam edeceğiz. Yani ve bu hatalarımızı da saklamayacağız, söyleyeceğiz. Yani eee hata yapmak istemiyorsak hiçbir iş yapmamamız lazım bizim. Ama biz, bakın, bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Yönetimdeki arkadaşlarımla, çalışan profesyonellerimizle şu anda inanın canı gönülden iş yapıyorlar. Sadece karşı düşünerek iş yapıyorlar. Hata yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Yapacak mıyız? Yapacağız. Ama taraftarımıza söylemek istiyorum. Biz bu kadar e, emeği bu kadar emeği e, taraftarımız için yapıyoruz. Onlardan istediğimiz sadece bir şey var. Gelip bu armayı desteklesinler. Başka bir şey istemiyoruz ya. Gelip bu armayı desteklesinler. Bu kadar organizasyon o taraftar için. O 90 dakikada onu mutlu etmek için. Başka bir şey değil. Biz de sonuçta taraftarız. Biz de yarın koltukları bırakacağız, tübüne geçeceğiz, yerimizi alacağız. Ama bizden gelecek arkadaşlara en azından bizim yaşadığımız ızdırapları yaşatmamak için bir zemin hazırlıyoruz. Bizim yaptığımız bu. Başkanım, e, futbol ve voleybolla ilgili sponsorluk görüşmelerini sormuş. Bir seyircimiz önce de ismini okuyamadım. Var. Sponsorluk görüşmeleri yapıyor musunuz? Futbol ve voleybol şubesi için. Evet, e, voleybol şubesinde sponsorumuz var. Yaşar Üniversitesi. Futbolla ilgili şu anda bir sponsorluk yapıyoruz. Sponsorluk görüşmesi yapıyoruz. Ee, eğer o sponsorluk görüşmesini başarıyla sonuç e, şey yaparsak, Sonuçlandırırsak futbolun finans problemini büyük bir ihtimalle ortadan kaldıracağız. Anladım. Başkanım bir seyirci sorusu alacağım. Daha doğrusu bir görüşü sanıyorum. Basketbol takımımızın başarılı övünenler ve futboldaki başarısızlık dolayı basketbolu küçümseyenler olarak kulüp 2'ye ayrıldı diyor. Bu konuda katılıyor musunuz? Kes kesili bir daha alabilir miyim? Basketbol takımımızın başarısıyla övünenler ve futboldaki başarısızlık dolayısıyla basketbolu küçümseyenler ve reddedenler diye kulüp camia ikiye ayrıldı diyen bir e, seyircimiz var Özgür Senger. Katılıyor musunuz? Bu ee, ben 12 seneden beri yönetimlerdeyim. Ee, bunun çoğunu basketbol yöneticisi olarak geçirdim ama şimdi basketbolcu başkan diye beni eleştiriyorlar ama bizim kulübümüzde birçok başkan basketboldan gelme. Ee, <gülüyor> bu sizin söylediğiniz görüş eskiden beri var. Ama ben altını çizmek istediğim bir şey var. Karşıyaka spor kulübüdür. Yani biz futbolumuz Lokomotiftir. ama basketbolu, voleybolu, tenisi, yelkeni, eskimi e, hepsinde bir bütün bir spor kulübüdür. E, bunların hepsi birbirinden değerlidir. Bizim yelken şüphemimiz 1930 yılında yani e, bence armaya inanan kişi e, branş ayırmaması lazım diye düşünüyorum başkanım basketbol demişken e, basketbolda şampiyonluk şansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz bir de efes maçı ile ilgili sanıyorum sorular gelmişti deplasman yasağı kaldırılacak mı bu konuda bir girişimiz var mı e, şimdi deplasman yasağı kaldırmak bizim elimizde değil biliyorsunuz eee devletin, hükümetimizin ve sağlık kurumunun bir kararı. Yani bu bizim yapabileceğimiz bir şey değil. İkincisi basketbolla ilgili bu sene hakikaten enteresan bir şanssızlık yaşadık. Yani uzun zamandan beri ben hiç hatırlamıyorum. İlk 5'ten 3 tane oyuncumuz çok ağır sakatlık geçirdi. Bir tanesi şeyi kapattı. Sezonu kapattı. İki tanesi de aşağı yukarı 3'er aylık bir şey geçirdiler, sakatlık geçirdiler. Yani bu maalesef şey değil. Çok görülen bir şey değil. Şampiyonluk şansımız tabii ki var. Ondan sonra ben başarılı olacağımıza inanıyorum. Efes maçıyla ilgili de biz bu kupayı istiyorsak Efes bir seneye gelmek zorundayız. Ben takıma güveniyorum. Başkanım bir seyirci sorusu alacağım. store format tanıtım ve sosyal medya yönetimi ne zaman rayon oturacak demiş. Sosyal medya ile ilgili de birkaç ben böyle çok eleştiri okudum. sosyal medya yönetimi ile alakalı bu konularla alakalı da cevap vermek ister misiniz? Vallahi şeyde de söyledim. kongrede de söyledim. Bunu bazı açık oturumlarda da söylüyorum. store konusunda eksiklerimiz var. yani benim istediğim, hayal ettiğim seviyeye gelmedi. Yani bunu e, çok iyi e, şeyle söyleyebilirim. Rahatlıkla söyleyebilirim. E, ama daha iyi olması için çaba sarf ediyoruz. Ama biraz da işte pandeminin geçip biraz da e, ticaretin normal normlara gelmesi lazım. Çok kolay değil ama bu e, eskilerin eksiğimiz olduğunu kabul ediyorum yani. Peki e, sosyal medya yönetimiyle ilgili sorular vardı. Bir de e, buna bir yayın Facebook hesabı, Pınar Karşıyakan'ın Facebook hesabı iki yıldır kulüpte değilmiş sanıyorum. E, mavi tiktir olan onu da soruyorlar başkanım. Karşıyakan spor kulübünün Pınar, Pınar Karşıyakan'ın Facebook hesabı. <gülüyor> Facebook hesabı ayrı bir hikaye. Orada daha önce çalışanımızla ilgili bir problem var. Ama biz KSK basket olarak devam ediyoruz. Anladım. Sosyal medya hesapları ile ilgili de eleştiler vardı. Onlarla ilgili bir cevap vermek ister misiniz? Valla neyle eleştilerin ne olduğunu bilmiyorum. Eğer taraftarımız bize bir ne olmasını istediklerinle ilgili bir şey yaparlarsa bizi yönlendirici bilgiler atarlarsa severek tabii ki şey yapacağız. Ee, dikkate alırız. Peki başkanım, Stordan falan bahsettik. Ben e, size şunu soracağım: Kulübe kalıcı gelir getirecek e, projeleriniz var mı? Kesiliyor tekrar internetten galiba. Bir daha alabiliyor kulübe, kulübe kalıcı gelir getirecek projeleriniz var mı? E, kulübe gelir getirecek kalıcı gelir getirecek projelerimiz tabii ki var. Bunlardan bir tanesi Panzón. Biliyorsunuz Türkiye'de daha önce benzeri yok, olmadı. Bizim bir var. Orada ki her gelirden net gelir, net gelirden, pardon, bürüt gelirden yani cirodan yüzde on beş geliyor. Ondan sonra store gelirlerimiz yüzde yirmi. Her alışverişin yüzde yirmisi kulübe geliyor. Bunlar bizim sürekli gelir getirici argümanlarımız. Anladım. Başkanım, dün saat 19'da iki tane derbi vardı. Birisi Ankara derbisi, birisi İzmir derbisi. Bana göre Süper Lig olundan değil e, ama İzmir derbisi e, daha çok izlendi. E, yani Altay ve Göztepe'yi Süper Lig'de görmeyi, birbirleriyle oynamayı özlemişiz. E, Karşı da dileriz, orada görürüz. E, ben bunu soracağım. Benim için bugünün en önemli sorusu budur. Karşıyaka'yı ne zaman Süper Lig'de görürüz? Ya şimdi... E... Karşıyaka'yı Süper Lig'de görmekten daha önemli bence ben yani şimdi ben bir tanesi isterim. Kendim görmek istemez miyim? İsterim. Çok isterim. Evet. Ama Harikli. ya e, Süper Lig'e girmek için bütün finansmanları yani şimdi bir tane sponsor bulmadan Süper Lig'e giremezsiniz. Yani kalıcı bir sponsor bulmadan kalıcı bir e, kombine hasılatı yapmadan stadınız olmadan e, Süper Lig'e girmek çok e, kalıcı olmayabilir. O yüzden de mali gelecek işini çok sağlam kazağa alıp Süper Lig'e çıkmak bence doğrusu o zamandır yani. Ama bu kulüp sanıyorum 4-5 Süper Lig'i çok rahatlıkla görür. Efendim 4-5 yıl, yıl içinde e, göre, görür diyor. Ama stat, İnşallah. stat olmadan elimizde yazmış. E, stat olmadan bence şu anda süperlik çok doğru olmayabilir. Katılıyor. Evet. Aynen öyle başkanım. Başkanım e, tahminimden de uzun bir süre sürdü. E, yayınımızın sonuna geldik. E, eklemek istediğiniz bir şey varsa camiaya taraftara mesajınız varsa alalım sonra yayınımızı sonlandıralım. Şimdi e, taraftarımıza söylemek istediğim şey var tabii yani e, sağduğulu taraftarımız da çok iyi bilecek ki biz baştan beri verdiğimiz her sözü tuttuk. FIFA dosyalarını kaldıracağız dedik kaldırdık. Mali disiplini sağlayacağız dedik sağladık. E, tesisleri düzelteceğiz dedik düzelttik. E, fan zone açacağız dedik açtık. Efendime söyleyeyim. Stat konusunda iyi gelişmelerimiz var. Bunu sözünü verdik. Aynı yol üzerine devam ediyoruz. Transfer yasalarını açacağız dedik açtık. Yapamayacağımız şeylerin sözünü vermiyoruz. Yani şunu da yapabilirim. Hayal da satabilirim. Bunu asla yapmayacağımı bir kez daha bilmesini istiyorum. Ve onlardan istediğim sadece tek bir şey var. Maçlara gelip Basket, basket, futbol, futbol, voleybol, voleybol hangisini istiyorlarsa maçlara gelip taraftar, bu takımlarına sahip çıksınlar, armaya sahip çıksınlar. Biz gelip geçiciyiz. Biz gelip geçiciyiz ama Karşıyaka bugün var olduysa taraftarıyla var olmuştur. Karşıyaka büyükse tarihinle, gelenekleriyle ve taraftarıyla büyüktür. Bu büyüklüğünü devam ettirebilmesi için ne ona ne buna hiç kimseye ihtiyaç yok. O tarafta o sahada o gününü göstermesi lazım. Onlardan onu rica ediyor Biz üstümüze şöyle, e, elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. E, yapacağız da yani. Peki. Başkanım, e, ekibin adına, futbolunda ekibin size çok teşekkür ediyorum verinimize katıldığınız için bundan sonraki maçlarınızda da başarılar diliyorum. Umarım yıl sonunda da güzel bir seviyede karşı karşıya görürüz ve yeniden bir yayın daha yaparız sizinle beraber. Tamam. Ee, tamam. bu son mesajımız olacak. futbolla ilgili kapatmadan bu Tabii. da diye bir şey söz konusu değil. Bunu bilsinler yani mümkün ilk üme düşmezlik. Tabii ki başkanım. Bizim aklımızdan bile geçmiyor. Eee yani o konuda e, bu işin bu iş üzerinden e, yönetime yürüyenler mahcup olacaklar. Çünkü bu yönetime yürüyen bazı arkadaşlar bir kısmı bak eleştirsinler. Sabahtan akşama kadar eleştirsinler. Saygı sınırları içinde eleştirebilirler. Ama işte, e, bizim haysiyetimizle şerefimizle oynamak sahip değil. Yani Onların ne olduğunu da biliyoruz yani sosyal medya hesaplarını takip ettiriyoruz. Sıfır gönderi, bir gönderi, iki gönderi. Yani benim trol demek istediğim o ama onların dışında bizi eleştirenler de var. Ama hiç kimse evet. hakkına sahip değil. Hiç kimse birbirine hakaret etme şansına sahip değil. Yani taraftarımızdan onu rica ediyorum. Ee, ve hepsine iyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar diyorum. Yani troll derken o hesaplardan bahsediyorum. Çünkü bazı taraftalar yan, yanlış anlamış sanıyorum. Ee, sizi eleştirenlere troll dediğinizi anladılar evet. galiba. Öyle görünme yorumlarda. Demiyorum yani Çok net söyledim.